Cari kartlara koordinat bilgisi nasıl eklenir? Cari kartlarımızı çalıştırdığımızda, burada herhangi bir cari kart üzerine gelip değiştir dediğimizde, adresler bölümünde yer alan enlem ve boylan bilgisi yer almaktadır. Buradaki enlem ve boylan bilgisi, rota ziyaretleri sırasında gidilmesi gereken adreslerin haritada bulunmasını kolaylaştıracaktır. Enlem ve boylan bilgisini doldurmak için herhangi bir haritadan faydalanacağımız, örneğin, Google haritalara tıkladığımızda burada ilgili adres üzerindeki burası neresi şeklinde tıkladığımızda bize alt alanda koordinat bilgilerini verecektir. Bu koordinat bilgilerini aynı şekilde enlem ve boylam şeklinde DIA'daki cari kart ile ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. Cari karta tekrar geldiğimizde enlem bilgisi için verilmiş olan numaralarımızdan ve boylam için girilecek olan boylam bilgisine şeklinde bilgiler girilir. Bu bilgileri aynı zamanda Excel veri aktarımı ile de alabilmekteyiz. Bu şekilde kartımızı kaydettikten sonra mobil rota üzerinden yapacağımız işlemlerde harita üzerinden takip sağlanılabilmektedir.